Arkadaşlar e, ben Yusuf Karabın'ın sevdiği edin videosu çekeceğim e, bugün Edirne İstanbul yolculuğu yapıyorum ya, Kamerayla açmayı unutmuşum lan satayım Hatta buraya kadar kamerayı açmayı unutmuşum Neyse videomu başlattım e, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bu arada e, Kendi seyirler de görüyorum i̇şte, Sağaya geçelim o, Sağ taraftan da yol kapanmış almış de işte lan. kardeşim söylüyorum beni yalayan ya. Mesela devam edelimiz? Gelmeyin. Başla. Öyle battı, böyle battım. Ha. Orada ne haber nasılsınız? Yorumlara yazın. Ağalar. Yorumlara yazın. Biraz destek bekleyeceğim arkadaşlar. Bu videoya e, altı like gelirse çift dostu süreceğim bunu söyleyeyim. Ya bunu çift dostu oluyor Bunu süreceğim haberimiz olsun Biz buradan devam edelim Navagasyonu bizi yanışını yönlendiriyor O yüzden Navagasyonu oynayacağım Devam edeceğim. Devam edelim Aç maalesef Burada kulağımı aldın anasını Bu sesini biraz ıslanıyor. Bu ses geliyor. <gülüyor> ha, 31 ton, hey, maşallah. He maşallah subhanallah. Şöyle aynamıza bakalım. Bak. Evet. Bazı kişiler sormuş işte yeni tırlar geliyor arkadaşlar Yeni tırlar gelir ama böyle işte Oyunların yani Bu kamyonların yenileri gelir yani işte bu Volvo'nun FH'ın 2021'i gelir Hani işte MP5 Hala gelmedi MP5 mesela Valla bir Çıkarsalar keşkımda P5 baya güzel kamyon ben beğeniyorum bayağı tır. İşte Bu Bu senede bu sene içinde de 2.021 an gelecek arkadaşlar. Nasıl bilmesin? Bunu bilgilendirme yapayım. E, başka başka da bir şey yok. Yani, 2004 kütülde de işte süspansiyon özellikleri falan geldi. ETS'i baya kendi geliştiriyor yani ben. Seviyorum baya ETS'i. Baya da oynadığım bu oyun. 2015'ten beri oynuyorum. Hala da seviyorum yani. E, de, Burada savaş gidelim. Tabii yakalanmam. Ben bayağı seviyorum yani Tetseyi. Aranızda da Tetsey oynayan var mı? E, yorumlara yazın. Merak ediyorum. Tek ben mi oynuyorum Tetseyi? Baş gidiyoruz işte. Etli Dom ya. devam edelim aradan aradan aradan gerçekçi gidiyoruz yani, yani devam edelim <Gülüyor> arası gerçekte de e, geçitte de fiyatları da arttı arası her şey yaptı her şey. Başım mazot oldu 30 lira. Valla ekonomi çok kötü gidiyor arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyoruz vallahi Arabalar oldu anasının şeyli kağıt. Kada fiyat. Şey kada fiyat oldu daha kada fiyat oldu ya. Çok arttı her şey. Simit bile arttı nasıl? simidi ben dün. Eee simidi ben o masada dört lira alıyorum ya <gülüyor> Ordu da üç lira bu masada da pahalı Orada benim memleket ordu Eee ağabey Masada bu için Eee Buraya geldim. Ağabeyin yanındayım şu an. Eee yani Tatil amaçlı geliyorum buraya Neyse abi O masada hiçten ekmek bulunmuyor ya Vallahi ünlü ediyorum Ekmekten verip belli saate kadar var 7 saat'e kadar. Ya işte ekmekçi işte bir fazlasından satayım da. İşte artık 100 tane ekmek var değil mi? 100 tane ekmek sattığı zaman hop hemen tezgah kapatıyor gidiyor. Bir de ekmeğe de kötü yani. Şurada kötü demek ki olmasın ama Yani ekmeğe bir tatsız bir şeysiz yani. İyi değil. Ya yani bizim orada nasıl olur? Ekmek bittiği zaman gene ekmek üretirse ama Orada böyle değil yani. Herhalde herkes ekmeğini kendisi yapıyor herhalde yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani biraz da tezelerle de sohbet ettim etraftaki tezelerle. Herkes kendi ekmeğini kendisi yapıyor yani. İlginç vallahi. Çok şaşırdım yani. Öyle yani. Yani bizde öyle bir şey olsa hiç yapmazlar. Sağır geçelim. Biraz da basılı olacağım diyeceğim de. ya? Ha yok kapalı diye devam ettim doğru. Hop, Allah! daha bir daha devam ederiz aranız hiç amas olan var mı arkadaşlar yazın yorumlara buna göre yorumlarız. Masada arkadaş 40 derece ya, çok sıcak. Ha, ya 40 40, 40 dereceye da o kadar basildi da <gülüyor> Yani arkadaş 37 derece gördü yani, ama sen. Ben geldiğinden beri. Şu anda nasıl sıcakta bilmiyorum, söyleyemeyeceğim burada. Allah iyi burada ha. Senin anasını belledik. Okey. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım Buradan girelim Girelim tadımızı bi yaptıralım Volvoda var ya Volvoda da bir belgi var aslında ne güzeli belgeli ha Güç altınlıyse Gerçekte de bu Volvoları da çok seviyorum İkişte 90'lar var ya Baya sağlam arkadaşlar Arabalar çok farklı Vallahi burada ediyoruz Şuradan da Arap burada Tüm plana bastık yine ena bulduk ne buldum Evet devam edelim. Can devam edeceğiz. Ha, de kalmış şey bu ovalardan kalmıştık. Yani ovalar bayağı güzel arkadaşlar yani. yani Tam ki var Hatta bir Mercedes'e mi ne oluyor? Mercedes'de bir şey oluyor. Ne oluyor? Ee, yani Mercedes'in şey yavruluyor, arka tamponu. Volvo desen bir göçük barı varır. çizik. Hatta göçük değil miyim? Sizik. Aşırı derece sağlam ama fiyata da güzel yani. <gülüyor> Arkadaş bu da pahalı olur mu ya? Gerçi ama al alıyorsunuz da tam bir araba alacak. Abi evet, kişiden kişiye de düşüneceğim. Araba alacaksan tam alacaksın abi Tabi araba alacaksan Nasıl devam edelim bu zaman Az tek bize yol kral ya. Yani. Vallahi. <gülüyor> anasını. One subscribe arkadaşlar ya. Allah. Travana alasını belirledik. motor arası selendim. Neyse arkadaşlar yine İstanbul seferini başarılı başaramadık. Eee videoya katmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olun bir de ihtiyacım var desteklerize göre video çekiyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın başaramadık